Bırakma! Bırakma! Oha. Kanka destek ya! De. Birini maydum da. Ben de bir baygın yaptım. Çok iyi bir kanka. Var. İki baygın var. Çok iyi. İki baygın var. Oynayın isterseniz ya. baygın var, var. var. mı? Son, adam, son adam. Yok kaldırmış birini. Sen bana gelsin. Kerim teksin kanka. Ereyi alsana. Ereyi alabilirsin. Canım olsa ben oraya alırım. Canım yok canım. Canım az peki şey. Geriçik söyledim. Bombanız varsa yapıştır kanka şu köşeye ya. Hatice'm dur. Araca bindi. Araca bindi gidiyorlar kanka galiba. Durdu Burda önümde girebilen var mı? Yok gibi. Evet, yok. Ben... Burada kanka diyor. yok değil mi? Gel abi gel buldum ben. Kermam soldan açılacağım. Kanka iki kişi burada ya. Ben düşürdüğümü aldılar mı? Evet evet Toru sevindi. Pekat <gülüyor> şey bir Torus kaçırdı. Pekmut <gülüyor> alamadı benim Biri burada, biri burada, biri burada duruyor. <gülüyor> biri de Torasa gitti değil mi? Hı. <gülüyor> Gitmedi ya. Bit, bit Yok, Torus'a gitti diye. yani. yok ya. de. Bir, birinin açlar mısın? Beklemdah, var mı abi? Şu da benim olsa kötü mü olurdu ya. Toros. Toros nerede Eray? Sende o nifusa. Tamam. Eray'la direkte. Arkaya dönüyor. Aa Toros arkamı aldı abi. Kanka bir şey diyeceğim. Arkamı aldı tam şu arka oydu. de buradan basacak şimdi. Arka gelecek yani. Aynen. zar bunlar lan Çok güzelsin be Molotov. Çık çık çık. Şurada be. Buraya gelsin. lan. be. Ah be. Keşke gitmiyor lan ya. Ne bileyim ya. Drobo alırsa çok kötü olurdu drobo. Neyse. Ne sağlık. Bu bir tür Ne sağlık ay, ay, ay. Atilla, çok sağ Ver hazır, hazır abi. abi. Roby'e dönüyor. <gülüyor>